selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 3 4 5 yayınlarının TYT denemelerini, 12'li TYT denemelerini bu kanalda çözmeye başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu da denemenin ilki. Hocam TYT'yi çözmeye başladınız. Bir de bunun ayetesi var, onlar ayetesi var. O da çözülecek mi? O da o da çözülecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Daha sonrasında yine ee, bu videoyu bunun için ayırmayalım Daha sonrasında yine sevgili gençler Ben size duyuruları yaparım Kanalda başka neler olacak onlara dair açıklamaları Detaylı açıklamaları ben size yapacağım Sevgili arkadaşlarım Dilerseniz gelin ilk denememizin tyt denememizin ilk sorusuyla Gelin bir güzel Başlayalım Şimdi Aşağıda bir sallama çay poşedinin içi sıcak, su dolu, silindirik bir bardağa batırılmadan önceki şekil 1 ve batırılıp çıkarıldıktan sonraki şekil 2 ile oluşan uzunluk değerleri verilmiş. Hani hep olur ya, suyun içerisine bu sallama çayı batırırsın, çıkardıktan sonra bir miktar emdiği için... Azalır su seviyesi azalır Mesela burada ne kadar su seviyesi azalmış arkadaşlarım Boşluk 10 birimken 16 birime çıktığına göre Bu artık 6 birimlik bir 6 birimlik sevgili arkadaşlarım Bir su emmiştir derim o süzen çay poşet Sallama çay poşeti bardağa batırıldığında Bardaktaki sıcak suyun 3 bölü 25'ini emmiş Yani biz demiştik zaten 6 birimini emmişti Demek ki bu 6 birim sevgili arkadaşlarım bu bardaktaki suyun, bardaktaki suyun 3 bölü 25'ine eş değermiş. Şimdi 6 birim 3 bölü 25 yapıyor. Bana demiş ki şekil 1'de suyun yüksekliğinin bardağın yüksekliğine oranı nedir? Yani sevgili arkadaşlarım şuraya ben haş dersem haşın haş artı 10'a oranı sorulmuş bize. Haşın haş artı ona. 10 neden? Çünkü haşın bardağın yüksekliği haş artı 10. Tamam şimdi bakın şu kısım önemliydi bizim için. Sallama çay poşeti bardağa batırıldığında bardaktaki sıcak suyun 3 bölü 25'ini Şimdi bardaktaki sıcak su haştı Bardaktaki sıcak su haştı Haşın 3 bölü 25'ini emdi ve bu da 6 birime tekabül etti Tamam E sen şimdi şunu yapabilirsin 3'e böl 3'e böl 2 25'i karşıya salla haş eşittir kaç gelir 50 Demek ki bakın arkadaşlarım burası 50 birimmiş E bize de haş 50 ise 50'yi getirirsin buraya monte edersin 50'nin 50 artı 10 60 yapar. 60 oranı da sıfırlar gittiği takdirde 5 bölü 6'nın ta kendisi yapar. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Dilersen hazırsan geçelim ikinci sorumuza. İkinci soruda burada bir kare bir de üçgen kutucuklar var. E, bu işlemde kare ve üçgen yerine sırasıyla bu işaret ikililerinden hangileri gelirse işlemin sonucu negatif olur diye sorulmuş. Gayet sınavda karşınıza her sene çıkabilecek tarzda bir soru. Şimdi gelin bakalım. Artı ve eksi demiş. Mesela ben artı ve eksi yazarsam. Şuraya artı yazarsam. 5 artı açtım parantezi. Eksi 6 eksi eksi 3 yazarsam eğer. Bakın arkadaşlarım şu kısım artı olur. Eksi 6 ile 3'ün toplamı eksi 3'tür. Eksi 3 ile de 5'in toplamı artı 2'dir. Yani İşlemi sonucu negatif olur demişti bize. E bu pozitif bir sonuç verdiğine göre biri eledik arkadaşlar. Şimdi geçtik ikinci öncülümüze eksi ve bölü demiş. Yazalım 5 eksi daha sonrasında eksi 6 bölü eksi 3 yazdım. Bunu yazdıktan sonra eksi 6'nın eksi 3'e bölümü 2 gelir. 5'ten 2'yi çıkarırsanız burası da 3 yapar. 3 de pozitif olduğu için bu da gitti. Demek ki cevabımız artık ortada cevap denizdi. Gelin denizliği de kontrol edelim. Yani yalnız üçü kontrol edelim Çarpı ve artı demiş Yani 5 çarpı Açtım parantez Eksi 6 Üçgen gördüğüm yere artı yazarsam Bir de buraya eksi 3'ü yazarsam Bakın şurası eksi 9'du 5 kere eksi da eksi 45 yapar Ve tabii ki negatiftir Yani sıfırdan küçüktür Dolayısıyla 3. öncül sağlar Cevabımızda dediğimiz gibi Denizli seçeneği olur deriz Geçiyorum arkadaşlarım 3. soruma şu kısmı sildim. Temizledim. Diyor ki bana. Adile kök 2 artı 1 kök 3 1 kök 10 eksi x sayılarından sayılarından ikisinin e, değerlerini, değerlerinin birden büyük birinin değerinin birden küçük olduğu söyleniyor. Yani bu sayılardan iki tanesi birden büyük sadece bir tanesi birden küçük. Şimdi bu Kök 2 artı 1'e bakarsanız 1'in üzerine zaten pozitif bir sayı eklediği için otomatikman kök 2 artı 1 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım 1'den büyük olacak. Şimdi kök 3'ten de 1'i çıkarmış. Bakın arkadaşlarım kök 3 dediğimiz sayı kök 4'ten yani 2'den daha küçük olduğu için 1 küsurat bir sayıdır. Ben bu 1 küsurat sayıdan 1'i çıkardığım takdirde sonuç 0 küsurat bir sayı yapar ve otomatikman 1'den daha küçük bir sayıdır. Burayı sildim nasıl bulduğumu göstermek amaçlı yazmıştım. Bir de kök 10 kök 10 eksi x sayımız var ve bu kök 10 eksi x sayımızda otomatikman bakın iki tanesi birden büyüktü birisi sadece birden küçüktü. Ben birden küçük olanı buldum zaten burada demek ki birden büyük olanlar da işte bunlar demek ki bunun da birden büyük olması şart. Buna göre x yerine uygun değerler yazılması istendiğinde adil aşağıdaki değerlerden hangisini x gördüğü yere yazamaz diye sormuş bize. Şimdi kök 10 dediğimiz sayımız sevgili arkadaşlarım kök 9'dan daha büyük olduğu için 3 küsurat bir sayıdır biliyorsunuz. Ben 3 küsurat bir sayıdan biri ki kendisi zaten hani 1 çıkardığım zaman 2 küsur yapar. Burası 1 küsur 1 küsur 2. Yani 3 küsürden 2'yi çıkardığın takdirde yine 1'den büyük bir sayı elde edersin ama... 2 iki kök 2'yi çıkardığın takdirde sonuç birden büyük olmaz deriz cevabımız aşık kıydı gençler. Devam ediyorum 4. sorumla. Ayça gittiği bir restoranda hesabı ödemek için garsona 80 lira verdiğinde garson para üstünü şekildeki gibi adisyonun bulunduğu kartın içerisine koyup Ayça'ya vermiştir. Bunlar para üstü. Ayça'nın adisyonu da sevgili arkadaşlarım işte burada. Ayça'nın sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin adetleri adisyonda her birinin yanında yazılan sayılarla gösterildiğine göre restoranda bir içeceğin fiyatı kaç liradır? Tam olarak ölseğmenin sevdiği soru tiplerinden birisi sevgili arkadaşlarım. Şimdi lahmacundan bir tane yemiş ve bu 25.75 tutmuş gördüğünüz üzere. 25.75 dedim. Pideden bir tane 33.15'miş bunun fiyatı da. Ve daha sonrasında içecekten 2 tane alınmış. İçeceğin fiyatının 10 küsür olduğunu görüyoruz ama e, sevgili arkadaşlarım ne kadar olduğunu görmüyoruz. Neyden kaynaklı buraya konulan 50 kuruştan kaynaklı. Şimdi para üstünü kontrol edelim. 1 lira daha sonrasında 50 kuruş 50 kuruş daha 1 lira yapar. 2 lira 2 lira 10 kuruş 2 lira 20 kuruş. Şimdi arkadaşlarım ben diyorum ki bu kızımız 80 lira vermişti. Ve bize de para üstü olarak 2 lira 20 kuruş verildiğine göre 2.20 verildiğine göre ben verilen paradan para üstünü çıkarırsam Demek ki e, hesabı bulurum demek oluyor bu E çıkarırsak da arkadaşlarım zaten 77.80 kaldığını görürüz Yani bizim hesabımız 77.80 tutmuş O halde arkadaşlarım şunları da toplayalım Yani lahmacun ve pidenin de fiyatını bulalım Toplam fiyatını bulalım 75'e 15 eklersek 90 gelir 25.30 eklersek de 58 gelir Şimdi ben diyorum ki Şunun üzerine yani yiyeceklerin üzerine içecek fiyatı eklendiğinde işte bu oluyormuş. Yani 77-80 oluyormuş. O zaman otomatikman ben 77-80'den de 58-90'ı çıkardığım takdirde iki içeceğin fiyatını bulmuş olurum. Çıkaralım. 0, 18'den 9 çıkarsa yine 9 olur arkadaşlar. Burada 6 kalmıştı. 16'dan 8'i çıkardım. 8. Burada da yine 6 kalmıştı. 6'dan 5'i çıkardım. 1. Yani 18-90'mış size demiş ki bir içeceğin fiyatı burası iki içeceğin fiyatıydı 10 küsur olan. Ben bunu 2'ye bölersem cevabı bulurum Doğru cevabımız 9.45 olacaktı. Yani bir içecek 9 lira 45 kuruşmuş. Cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, gençler ilk sayfamızı böylelikle bitirmiş olduk. Nereye geçiyoruz? 5. sayfaya. Pardon, 2. sayfaya 5. soruyu Taksiye binen her müşteriden açılış ücreti ve bunun üzerine gittiği her kilometre yol için bir ücret eklenerek toplam hizmet bedeli alınmakta. Örneğin açılış ücreti 10 lirayken yapılan her kilometre için 3 TL alındığında e, alındığı varsayılırsa 5 kilometre giden bir yolcudan 10 lira açılış ücreti her kilometre 3, 3 kilo, e, liraydı 5 kilometre gidilmişti 5, 5 kere 3 15 onu da üzerine ekledik açılış ücretini 25 lira hizmet bedeli talep edilir bu örnekti. Örnekten bağımsız olarak yukarıda örneği verilen ücret varsayımlarından bağımsız bir durumda özlem Bir taksiye binip 2 kilometre yol gittiğinde ödeyeceği ücret 1 kilometre gittiğinde ödeyeceği ücretin 8 bölü 7 katıdır Şimdi hemen şöyle diyoruz Hemen şöyle diyoruz ee, Eğer ki açılış ücreti A üzerine 2 kilometre yol gittiğinde diyor ya Biz o 2 kilometre yol gittiğinde her kilometre için x lira alındığını düşünelim A artı 2 x olur Eee a artı x de 1 kilometre gittiğinde ödeyeceği ücret işte bu bunun 8 bölü 7 katıymış yani ben bunu buna oranladığım takdirde 8 bölü 7 geliyormuş gençler tamam e şimdi güzel o zaman şöyle diyebiliriz mesela buna 8k 7k dersek bu direkt 8k bu direkt 7k olsun ben üsttekinden alttakini çıkarırsam elimde sadece x kalır üsttekinden alttakini çıkarırsam elimde sadece k kalır yani arkadaşlarım şurası 2k ymış. yani burası da k ymış. E madem öyle burası 2K ise şunun kendisi 6K olmaz mı? Çünkü toplamları 8 kydı Madem öyle burası da 6K. Yani A'mızın, açılış ücretimizin 6K olduğunu biliyoruz artık. Bana demiş ki özlemin bu taksiyle 7 kilometre gittiğinde ödeyeceği ücret. Şimdi açılış ücretimiz 6K olarak bulmuştuk. 7 kilometre gittiğinde de 7K daha ödeyecek. Biliyorsunuz ki ikisi K'ya eşit bulmuştuk. Yani toplamda 7 kilometre gittiğinde 13K kadar hesap eder 2 kilometre gittiğinde ise 6k açılış ücretimiz vardı. 2 kilometre daha giderse 2k toplamda 8k bu bunun kaç katıdır diye sorulmuştu. Oranlarsanız k'lar gider. Doğru cevap olarak da denizi seçeneğini bulmuş olursunuz. Devam ediyorum 6. soruyla. Bize demiş ki x, y ve z pozitif tam sayılar. x bölü y'nin çift sayı y bölü z'nin de tek sayı olduğu bilgisi verilmiş. Ve demiş ki x 20'ye eşit için Z'nin alabileceği değerler kümesi hangisidir? Öncelikle sevgili arkadaşlar. X'in 20 olduğunu biliyoruz biz. Soru bize vermiş. Altta da ne var? Y var. Ve arkadaşlar X bölü Y neymiş? Çiftmiş. Şimdi burada Y'nin alabileceği değerleri tek tek bulalım. En küçük biri alır biliyorsunuz. Daha sonrasında 2'ye bölünür. Ve 2'ye bölünür de 10 on çıkar. da çifttir. 2 olur. 4 olur ama 4'e böldüğüm takdirde cevap 5 çıkar. 5 çift değil, tektir. Doğal olarak 5'i alabilirim. Çünkü 20'yi 5'e bölersem 4 gelir. 20'yi 10'a bölersem 2 gelir. 20'yi 20'ye böldüğüm takdirde 1 geleceği için bunu almıyorum. Yani Y'nin alabileceği totalde 1, 2, 5 ve 10 değerleri var 4 tane. Daha sonrasında 1 bölü dedim. 2 bölü, 5 bölü ve 10 bölü diyelim. Çünkü Y bölü Z'lere bakacağız şimdi. Bölü Z, 1 bölü Z, 2 bölü Z. 5 bölü z ve 10 bölü z. Bakın bunların hepsi y adaylarıydı hatırlarsanız. Tamam. Daha sonrasında arkadaşlar. Bunun sonucunun da tek sayı olmasını istiyor. Şimdi z de unutmayın pozitif de. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki z burada 1 alabilir. z 1 olursa 1 bölü 1'den sonuç 1 çıkar. Ve 1 de tek sayıdır. Zaten de başka bir böleni yok pozitif. 2 bölü z'ye bakalım. z 1 veya 2 olabilir. 1 olursa 2 olacağı için tek sayı ama z 2 olursa sevgili arkadaşlarım 2 bölü 2'den sonuç 1 çıkar o da tek sayıdır. O halde burada buraya geçtik çünkü 2'nin başka bölünü yok. 5 de hasar olduğu için şanslıyız 1 ve 5 var sadece. 1 olursa arkadaşlarım sonuç 5 olur tek sayıdır. 5 olursa da 5 olursa da sonuç 1'dir yine tek sayıdır. ona bakıyoruz. Eğer ki z 1 olursa olmaz çünkü 10 bölü 1 10'dur ve çifttir. Z 2 olabilir sonuç 5 çıksın diye. Z arkadaşların 5 olursa sonuç 2 çıkar çift sayı olacağı için olmaz ve Z kaç olabilir? Ekstradan bir de 10 olabilir. Şimdi demiş ki bize Z'nin alabileceği değerler kümesi. Küme olduğu için aynı elemanı defalarca yazmanın bir anlamı yok. 1 2 5 ve 10. 1 ve 2 kullandığım için tekrardan saymadım. 1 2 5 10'un olduğu kümede zaten Bursa seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız da yani Z'nin alabileceği değerlerin kümesi de B seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Diyorum ve Geçiyorum yedinci soruya. Şu kısmı sileceğim. Çözümü o kısma yapabiliriz. Demiş ki bana. Rakamlarından en az ikisi. Aynı zamanda kendisinin asal çarpanı olan sayılara çarpansal sayılar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çarpansal bir sayı değildir. Bakın unutmayın. En az ikisi aynı zamanda kendisinin asal çarpanı olacak. Yani bu 3 basamaklı sayılardan aşağıdaki 3 basamaklı sayılardan. İki tanesi sevgili gençler 3 basamaklı oluyor ya 2 basamağı mutlaka asal olmak zorunda zaten o kesin ve bunlar da asal çarpan olacak arkadaşlar. Şimdi 1-3-2'ye iki, bakalım 1 zaten asal değil 3 ve 2 asal bu 1-3-2 dediğimiz yani 132 dediğimiz sayı 2'ye zaten tam bölünüyor bunu sağladı. 3'e de tam bölünür çünkü rakamları toplamı 6'dır 6'da Altı 3'ün katıdır dolayısıyla bu sayı çarpan sayıdır denir çarpan sağ sayı olmayanı soruyor. 875 Asal olanlar 7 ve 5 Bu sayı otomatikman 5'e bölünür zaten 7'ye bölünürüm onu kontrol edeceksiniz 875 8'in içinde 7 bir defa kalan 1 17'nin içerisinde 2 defa kalan 3 35'in içerisinde 5 defa Yani 125 kere 7'ymiş arkadaşlar 875 ve 7'ye de bölünüyor Demek hiçbir çarpan sağ sayı Devam ediyorum 324'te 3'e ve 2'ye bakacağız 2'ye bölünür çünkü zaten çift sayı 3'e bölünür mü? 3, 2 daha. 5, 4 daha. 9, 9, 3'ün katı olduğu için buna da bölünür. Ve dolayısıyla 324 de bir çarpı sayıdır. 352'ye bakıyoruz. 2, 5 ve 3 hepsi asal. 2'ye bölünür mü arkadaşlarım? Bölünür. 5'e bölünür mü? Hayır bölünmez. 3'e bölünür mü? Topluyoruz. 3, 5 daha. 8, 2 daha. 10 yapar. da 3'ün katı değil. Buna da bölünmüyor. E, doğal olarak e, rakamlarından 3'ü asaldı. Ama sadece bir tanesine bölünebildi. Yukarıdaki çarpan sağ sayı tanımına uymadı. Yani cevabımız ne olacakmış? Denizli seçeneği olacakmış. Devam ediyorum gençler 8. sorumla. İrem toplam 18 dakika süren A, B ve C şarkılarını hiç kesinti olmaksızın A, B ve C sırasıyla birleştiriyor ve birinci YouTube videosunu toplam 12 dakika süren C, D ve E şarkılarını hiç kesinti olmaksızın birleştiriyor. Ve ikinci YouTube videosunu hazırlıyor. Yani A, B, C şarkılarını birleştiriyor arkadaşlarım. 18 dakika süren bir video oluşturuyor. Daha sonrasında da aynı şarkıdan bir tane daha kullanıyor. C'yi çok beğenmiş varsayalım ki. C, D şarkılarını birleştiriyor ve 12 dakikalık daha farklı bir ikinci YouTube videosu hazırlıyor. A, B, C, D şarkılarının süreleri sabit ve sırasıyla A, B, C, D ve E olmak üzere. Bunların arasında şu şekilde bir sıralamalar süreler arasında A büyük B büyük C büyük D büyük E bağıntısı vardır deniliyor. Buna göre birinci videonun hangi dakika ve saniyesinde oynatılan şarkılar aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şıklarda ise buralarda süreler verilmiş arkadaşlarım. O sürelerde hangi şarkı çalıyor bu soruluyor bize e, soruda. Örneğin 7.08 gösterimde 7. dakika 8. saniyeyi ifade etmektedir gibisinden bir açıklamada mevcut. Şimdi güzel de bir soru. A büyük B büyük C olduğunu unutmayalım. Daha sonrasında C büyük D büyük E olduğunu da unutmayalım. Burada en kötü ihtimal A, B, C şarkıları 18'i e 3'e bölerseniz 6'şar dakika olabilir örnek veriyorum. Fakat hani A büyük B büyük C olduğu için A şarkısının otomatikman 6 dakikadan daha uzun süreceğini söyleyebiliriz. Şimdi A şarkısı 6 dakikadan daha uzunsa 5. dakika 2. saniyede A şarkısı çalıyordur deriz. Ve doğal olarak da B şıkkı ve D şıkkı denizli şıkkı elenir arkadaşlar. Bunlar gitti. Pekala. Bu Iki, e, madem birinci videoyla alakalı bir soru neden ikinci video hakkında bilgiler verilmiş onu da şu şekilde açıklayalım. Burada da 3 şarkı var. Şarkılardan birisi C ve en uzun süren O. 12'yi 3'e bölerseniz bu şarkılar 4'er dakikalık olabilirdi fakat otomatikman C'nin 4 dakikadan daha uzun olması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü hepsi eşit süre değiller. C daha uzun bir şarkı. Dolayısıyla C'nin de 4 dakikadan daha uzun olması gerektiğini lütfen unutmayalım. Peki şimdi düşünelim arkadaşlar İkinci şarkı için B de çalıyor olabilir A da çalıyor olabilir ki zaten 6.03'de B ve A seçenekleri var Dolayısıyla ikinci Yani 6.03'den herhangi bir Şıkkı eleyemiyoruz Daha sonrasında 13.04'de ve 9.01'e bakalım Tamam Örnek veriyorum 9.01'de C şarkısının çalıyor Olma ihtimali yok Neden? Çünkü 9.01'de C şarkısı çalıyorsa en iyi ihtimalle bu şarkı 9 dakikalık bir şarkı olması lazım. Çünkü birinci video 18 dakikalıktı. 9.01'de C çalıyorsa C'yi 9 dakikaya yakın bir şarkı olarak düşünebiliriz. C 9 dakikalık ise nasıl A'dan, A ve B C'den daha uzun olsun. Dolayısıyla A seçeneğini de otomatikman elemiş oluruz. A seçeneği de gitti. Elimizde sadece C ve E seçenekleri kaldı. 9.01'de B'nin çalması gerektiğini artık biliyoruz. Bunda bir sıkıntımız yok. 13.04'de geldik arkadaşlar. Şimdi 13.04'de ise B mi çalacak, C mi çalacak buna karar vereceğiz. Şimdi burada B çalıyor olmuş olsa. Arkadaşlarım 13.04'de B çalıyorsa hala. Ve ben ne demiştim gençler. A şarkısı 6 dakikadan daha uzun bir şarkı. 6 dakikadan daha uzun. Şimdi burada B çalıyorsa e bu şık için E seçeneği için 6.03'de de B çalıyordur demiş. B şarkısı çalıyordur demiş. Yani 6.03'den 13.04'de bir kere 7 dakika 1 saniye gibi bir fark var. Ve doğal olarak A şarkısından B şarkısı daha uzun olmuş oluyor. Yani biz E'yi de elemek zorundayız. Hangisi olabilir diye sorulmuştu cevabımız C seçeneği olacak çünkü sadece geriye bu seçenek kaldı sevgili gençler. Ve devam ediyoruz bir diğer sorumuz da 9. soru. Erşen x sayısının sıfıra uzaklığının 6 ile 10 arasında x sayısının sıfıra olan uzaklığından kastı mutlak değer xten bahsediyor. Ve bu sayı sevgili arkadaşlarım 6 ile 10 arasındaymış. 2x pardon 2y sayısının 2y sayısının sıfıra uzaklığı da 6 ile 2 aralığındaymış Onu da yazdım bu şekilde 2 ile 6 aralığında 2y'nin mutlak değeri 2 ile 6 aralığındaysa y'nin mutlak değeri otomatikman 1 ile 3 aralığında olduğunu söylemeye gerek yok Ama biz yine de yazalım 2'ye böldüm arkadaşlar 1 ile 3 arasında dedim Şimdi mutlak değer x dedi geri dönelim Mutlak değer x 6 ile 10 aralığındaysa x dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım ya 6 ile 10 aralığında ya da yine x dediğimiz sayı eksi 10 ile -10 eksi ile, 6 aralığında diyebiliriz mutlak değer y dediğimiz sayı da sevgili arkadaşlarım 1 ile 3 arasında ise 1 küçüktür y küçüktür 3 yazabiliriz veya eksi 3 küçüktür y o da küçüktür eksi 1 yazabiliriz şöyle sormayın sakın hocam burada y'yi eksiyle çarpmayı burada eksi eksiyle çarpmayı unuttunuz gibi şey söylemeyin çünkü sevgili arkadaşlar ben zaten burayı eksiyle çarpıp bunu elde etmedim mutlak değeri dışarı çıkardım tamam y sayısı ya 1 ile 3 arasında ya da eksi 3 ile eksi 1 aralığındadır diye bir yorum yaptım bunu da sakın unutmayın pekala şimdi sorumuza geri dönelim demiş ki buna göre erşen x ve y tam sayıları için unutmayın tam sayı bunu görmemiş olabilirsiniz. X artı Y sayısının sıfıra olan uzaklığını hesapladığında bulduğu değerlerden birisi hangisi olamaz demiş. X ve Y'nin tam sayı olması sorunun çözümünü de bize kolaylaştırıyor. Mesela 5 <gülüyor> olabilir mi bakalım X artı Y. Arkadaşlarım e, burada Y tam sayı Y'nin alabileceği değer burada bir 2 var. Bir de arkadaşlarım tabi ne var? Eksi 2 var. İkisinin alabileceği burada tam sayı değerleri de 7 var 8 var 9 var bir de eksi 7 var eksi 8 var eksi 9 var pekala şimdi 5 olabilir mi kontrol edelim ben x'i 7 y'yi de eksi 2 seçersen toplamları 5 olur 10 olabilir mi ona bakalım şimdi x'i 8 y'yi 2 seçersen 10 olur 6 olabilir mi 8 eksi 2 seçilirse 6 olur 9 da 2 seçilirse 11 olur ama hiçbir şekilde 4 olamaz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum bir diğer soruma. Bir dijital fotoğraf makinesinin ekranında çarpı A sembolü. Her basışta fotoğraf büyüklüğü bir önceki boyutun A katına çıkmaktadır. Bengü ekranında belli bir büyüklükte olan fotoğraf için çarpı 4 butonuna arda arda 2 defa bastıktan sonra şimdi 4 katına bir kere çıkardı. Sonra bir kere daha 4 katına çıkarmış oldu yani 16 katına çıkarmış oldu fotoğrafı 2 defa bastı çünkü çarpı 0.6 butonuna arda arda 3 defa basmışım 16 katına çıkmıştı zaten yani fotoğraf artık fotoğrafın büyüklüğü x örnek veriyorum 16 katına çıkardık sonra arka arkaya 3 defa 0.6 butonuna bastı çarpı 0.6 butonuna yani 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 yaptı arkadaşlarım 3 defa basıyor son durumda Fotoğrafın ekranda kapladığı alan 12 üzeri 3 birim karedir Bu da 12 üzeri 3 Birim kare yapmış oldu Şimdi bu 12 üzeri 3'ü Sevgili arkadaşlarım Ben şöyle yazmak istiyorum 12 üzeri 3'ü 3 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 3 biçiminde yazmak istiyorum Müsaadenizle Daha sonrasında da 3 üzeri 3'ü gördünüz. 1, 2, 3 tane 3'ü götürdünüz. Tamam. 16 biliyorsunuz ki 4'ün karesidir. 4'ün karesi. Onu da bu tarafa atarsanız şu şekilde. Ne olur? Burası da 4 olur. Ve x bölü 125. Bakın 5 çarpı 5 çarpı 5 eşittir 4 oldu. Burada x kaç gelir arkadaşlar? 4 kere 125. Tabii ki 500 gelir. Ki ben bu 500'ü 5 çarpı 10'un karesi biçiminde yazarım. Sonra da giderim. Bursa seçeneğini işaretlerim sevgili gençler. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bir banka aylık gelirinin en fazla %60'ını harcama garantisi veren müşterilerine kredi vermektedir. Bakın burada dikkat edin. En az %60'ını harcama garantisi değil en fazla %60'ını harcama garantisi veren yani diyor ki daha fazla harcama yapma diyor Yoksa benim kredimi ödeyemezsin Demeye getiriyor Tamam Aylık gelirinin en fazla %60'ını harcama garantisi veren Müşterilerine kredi veriyor Kredi alıp bu şarta uymayan müşterilerine Ceza kesmekte Bu bankadan kredi alan Hakan Şubat ayında 4800 lira harcamış Bakın Hakan diyelim Hakan ne kadar harcamış arkadaşlar 4800 TL harcamış Ve Sude'de Sude'yi yazalım. O da 6000 TL harcamış. Onu da şu şekilde gösterelim. Bu durumda banka Hakan'a ceza kesmiş. Buna ceza kesmiş arkadaşlar. Ama Sude'ye ceza kesmemiş. Aferin. Aynı yolda devam et demiş. Hakan'ın ve Sude'nin aylık gelirleri TL cinsinden tam sayı olduğuna göre Sude'nin aylık geliri Hakan'ın aylık gelirinden en az kaç lira fazladır? Şimdi şu eleman Hakan. Ceza aldığına göre maaşının %60'ından fazlasını harcamış demektir. %60'ından harcadığı miktar da bu ha. Tamam mı? Şimdi maaşına x dersen %60'ı maaşının %60'ı demek 3 bölü 5'i demek. Doğru mu? 3 bölü 5'i maaşının 3 bölü 5'i küçüktür 4800 olmak zorunda. Çünkü 4800 maaşının %60'ından daha fazlaymış. 3'e böldüm 3'e böldüm 1600. 5'i 1600'de çarptım. X küçüktür. 8000 yaptı arkadaşlar. Tamam. Yani Hakan'ın maaşı 8000 liradan az dedik. Sude'ye geçtik. Sude ise maaşına Y diyelim. Y'yi sevgili arkadaşlarım 3 bölü 5 ile yani %60'ını buldum. 3 bölü 5 ile çarptım. %60'ını buldum. Maaşının %60'ı büyük veya eşittir 6000 diyeceğim. Şimdi burada şuna dikkat. Burada küçüktür kullandım. Yani herhangi bir eşitlik yok. Ama burada eşitlik kullandım. Çünkü en fazla %60'ını diyor ya. %60'ını kullansam da sıkıntı olmuyor. Demek ki %60'ı de olabilir aynı zamanda. Ama 6000'den de fazla olduğu durumda var. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 2005 ile çarptım. Y büyük veya eşittir 10.000 yapmış oldu. Şimdi bana demiş ki. E, Sude'nin aylık geliri yani şu Hakan'ın aylık gelirinden yani şundan En az kaç lira fazladır Dolayısıyla Sude'nin maaşını en az seçmek zorundayız Sude'nin maaşını burada en az seçeceksem 10.000 seçerim Bu Sude Tamam mı? Hakan'ın maaşını da maksimum seçerim Yani 8.000'den küçük olan ne var? 7.999 var Onu da yazarım 7.999 Bu da Hakan'ın maaşı en az kaç lira fazladır diye sormuştu. Çıkarırız arkadaşlar. Bu da bize neyi verir? 2001 sonucunu verir. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olur deriz. Geçtim. 12. soruya. Bir mantık sorusu. Güzel de bir soru. Aşağıdaki haritada kırmızı renkte gösterilen yollar toprak yolu, yeşil renkte gösterilenlerse asfalt yolu göstermekte. Pekala. Ve demiş ki 3 tane öncül var burada. Kullanılan yollarla alakalı önermeler verilmiş. P ise Q'nun değili veya R bileşkesi yanlışmış. Şimdi gençler şu kısmı sileceğim. Ve diyeceğim ki P ise Q'nun değili veya R denkmiş. Neye? Sıfıra. Yanlış önermeymiş çünkü. İsenin sonucu sıfırsa mutlaka burası birdir, burası sıfırdır. Yani P'nin bir olduğu artık aşikar. Q değil veya bakın veya'nın veya bağlacıyla bağlanan bileşik önermelerin sonucu sıfırsa ikisi de mutlaka sıfır olmak zorunda. R sıfırmış Q'nun değili sıfırsa da biridir. Şimdi gelelim e, yorumlamamıza. 1'den 5'e kadar numaralandırılmış noktalardan hangisine ulaşmıştır deniliyor A noktasından çıkan bir isim. Şimdi P önermesi doğru söylüyordu. Araç ilk yol ayrımında toprak yola dönmüştür. Şimdi ilk yol ayrımı burası. Ve ilk yol ayrımında toprak yola döndüyse demek ki bu tarafı tercih etmiş. Şu taraf iptal komple. Q önermesi de doğru söylüyordu. Araç ikinci yol ayrımında asfalt yola dönmüştür. İkinci yol ayrımı burası ve asfalt yol bu tarafta. Yani bu şekilde gelmiş gelmiş gelmiş gelmiş gelmiş gelmiş. R önermesini okuyoruz. Araç üçüncü yol ayrımında asfalt yola dönmüştür. Hayır bu yanlışmış. Asfalt yola dönmemiştir. Asfalt yola dönmediyse toprak yola dönmüştür. Ve doğal olarak da yolu dördüncü şehirde bitmiştir. Dört numaralı şehirde cevabı C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet dilerseniz bir diğer sorumuza geçelim. Elemanları görseldeki kişilerden oluşan A, B ve C kümeleri için A kümesi siyah saçlı olanları yani A kümesi arkadaşlarım. Şu var A kümesinde, bu var ve bu var. B kümesin maskeli olanları, maskeliler bakın belli zaten. C kümesi de gözlüklüler. Onlar da görselde belli, gayet tatlı bir soruya benziyor. Buna göre şekilde verilen 6 kişiden kaçı? A birleşim B, eksi yani fark, B kesişim C kümesi içinde yer alabilir demişim. A birleşim B nedir? Hem siyah saçlı hem de maske kullanan. Doğru mu? Yani ikisini birlikte olacak. Siyah saçlılar veya maske kullananlar. Şimdi şurada siyahla işaretlemiştim. Bakın şu var. Siyah saçlı olanlar. Bir de maske kullananları işaretleyeceğim. Otomatikman şuradaki kel arkadaşımız dışarıda kaldı. A birleşim B kümesi budur dedik. Siyahla işaretlediklerimiz. Yani şunu sildim. Tamam. B kesişim C. B neydi arkadaşlar? Maske kullananlar. V. Bakın. Tamam. Kesişim demiş. V. Gözlükte olanlar. Maskeli ve gözlüklü olanları şu işaretlediklerimiz içerisinden çıkaracağız. Bakın maskeli ve gözlüklü çıktı. Bakın maskeli ve gözlüklü çıktı. Dolayısıyla kaç kişi kaldı geriye? 1, 2, 3 kişi kaldı. İçinde yer alabilir demiş. Kaç tanesi? 3 tanesi doğru cevabımız. Bursa seçeneği olacaktı diyebiliriz. Aşağıda soru yok. Geçtim. Bir diğer soruma. Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için f artı gx buymuş arkadaşlar ki ben bunu artık şu şekilde yazabilirim. Siz de biliyorsunuz x artı gx biçiminde yazarım. Bu da neye eşitmiş? 3x artı değil eksi a'ya üzgünüm. 3x eksi a. Bir de sevgili arkadaşlarım g f bölü 2x yani gx'den de f bölü 2x'i ya da fx bölü 2'yi çıkarmış. Ve sonuç olarak da x artı a'yı bulmuş Pekala Bana demiş ki g1 3 olduğuna göre g 2 kaçtır Yani g fonksiyonunu bulmamız gerekiyor Bizim g fonksiyonu bulmak için de şunu 2 ile çarpalım ki Şurada fx kalsın Daha sonrasında da toplarız Bakın 2 gx Ne yapmak istediğimi şimdi daha iyi göreceksin 2'ler gitti Eksi fx Eşittir 2 ile çarpıyorum 2x artı 2 a Tamam Şunu iptal ettim şimdilik ve arkadaşlarım gelin şu denklemle şu denklemi bir taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topladığımız takdirde artı fx'de eksi fx gider. 3 tane gx kalır. 3 gx'de 3 x 2 x daha 5 x yapar. Eksi a artı a daha artı a yapar. Buradan gx dediğimiz fonksiyonumuz 5 x artı a bölü 3 gelir. Şimdi hocam a var elimizde patladı o ne olacak? A'yı bulmamız için G1'i vermiş bize. Yani diyor ki şunu al şunu şöyle seçtik yukarı doğru taşıdık tamam mı? Taşıdıktan sonra 5'in kuyruğu orada kaldı ekleyelim. Diyor ki G1'i yerine yaz. Sonucu 3 çıkacak hadi. 5 kere 1 5 artı A bölü 3 bunun sonucu 3 çıkacaksa üst taraf 9'dur yani A 4'tür deriz. A'yı buldum dolayısıyla GX'i buldum ben. GX neymiş? 5x artı 4 bölü 3'müş. Bize g eksi 2 sorulmuştu. Eksi 2'yi de şimdi x gördüğümüz yere yazacağız. 5 kere eksi 2 eksi 10 artı 4 bölü 3. Yani eksi 6 bölü 3. Yani cevap eksi 2'dir deriz. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneğinde mis gibi verilmiştir sevgili gençler. Devam ettim. 15. soruyla ki benim beğendiğim sorulardan bir tanesi bu denemede. Ehm <gülüyor> Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği mavi g'ninki de kırmızı olarak gösterilmiş. Buna göre fx eksi gx bölü gx sıfırdan küçük eşitsizliği 3 tane aralık verilmiş. Bu aralıklarından hangilerinde kesinlikle sağlanır diye sorulmuş. Pekala. Şimdi arkadaşlarım biz bu eşitsizliği çözerken tablo oluşturacağız. Doğal olarak tabloyu da. Bir üst tarafın köklerini bir de alt tarafın köklerini arayarak bulacağız. Sonra tabloyu yerleştireceğiz. Bir kere gx'in köklerini bulmak kolay. Gx'in köklerinde bakın eksi 7 var. Kırmızının x eksenini kestiği yerleri bulacağız. Bir eksi 7 var. Bir eksi 4 var. Bir sıfır var. Bir de 5 var. Bunlar güzel. Bir de fx eksi gx. Şimdi fx eksi gx'in köklerini bulmak için tabii ki sıfıra eşit diyeceğiz. Bu da demek oluyor ki f(x) eşittir. hop karşıya attın g(x). Yani f(x)'in g(x)'e eşit olduğu yerleri bulmamız gerekiyor. Bakın bir -7 var. Bir de şurada 3 var, bir de burada 5 var. Yazalım. -7, 5 ve 3. Tamam? Şimdi gelin köklerimizi yazalım. -7 vardı, -4 vardı, 0 vardı, 3 vardı, bir de 5 vardı. Sonra şu şekilde sayı doğrusuna yerleştirdim. Tablomu da oluşturuyorum. Tabloyu oluştururken de bazı şeylere dikkat edeceğiz. Mesela şu yüzük olayı var ya. Yüzük atıyorduk. Onlara dikkat et. Bak. Eksi yedi bir yukarının kökü bir aşağının kökü. Artık benim için eksi yedi çift katlı bir kök. Bakın. Beş yukarıda da var aşağıda da var. Artık benim için beş bir çift katlı kök. Ama diğerlerinin hepsi bir defa yazıldığı için tek katlı köktür diyeceğiz. Peki hocam. Tabloya sağ taraftan başlıyorduk ya. He. Artıyla mı başlayacağız? Eksiyle mi? Bakalım arkadaşlar. Şimdi Gx fonksiyonu sonsuzda artan olduğu için artıyla şurası artı fx eksi gx'e bakacağız fx eksi gx'de sonsuzda bakın f ile g'nin arası gitgide açılıyor ve f yukarıda kaldığı için f daha büyük olduğu için f'ten g'yi çıkardığımız zaman pozitif sonuçlar elde ederiz pozitif bölü pozitifle po sayesinde pozitifle başladığımızı anlarız artı dedim çift katlı kök yine artı tek katlı eksi artı eksi çift katlı eksi Benden neresi istenmişti? Sıfırdan küçük olan yerler. Yani bir şurası istenmiş, bir de şurası istenmiş, tabii bir de burası var. Peki bunlar istenmiş dedik. Eksi 7 ile eksi 4 aralığı bakın şu aralık sağlar mı sağlar. Birinci öncül doğru. Eksi 4 ile sıfır aralığı bu aralık sağlar mı sağlamaz. Dolayısıyla ikinci öncül gitti. Sıfırla 5 aralığı yani şu aralık sağlar mı şu kısım sağlar da. Şurası sağlamaz arkadaşlar. Dolayısıyla 3'te gitti. Doğru cevabımız bizim yalnız 1'miş. Yani cevabımız Bursa seçeneğiymiş diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir diğer soruyla. Denklem kurma sorusu ama tatlı bir soru. Güzel hazırlanmış bu soru. Bir çözelim beraber hadi. Aşağıda gösterilen pil reyonunda. Aynı şekle sahip özdeş pillerin fiyatları birbirine eşit ve pil paketlerinin altında yazan fiyatlar paketlerin içindeki pillerin fiyatlarının toplamına eşittir denilmiş. Reyandaki paketlerden birinin fiyat yazan kısmı şekilde gösterildiği gibi yırtılmış. Buna göre yırtık paketin fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şuradaki en küçük boydaki pillerin bir tanesine a lira diyelim. Şurada en büyük ebattaki pilin tanesini B lira diyelim. Doğal olarak bunlar B, B ve A lira. Bakın burası A lira, A lira, B lira şunlara da C diyelim. Kabul mü? Böylelikle 3A ile B'nin toplamının 21 olduğunu görürsünüz. 2B ile A'nın 17 lira olduğunu görürsünüz. Buradan 2A artı B artı 3 C'nin sevgili gençler ne olduğunu görürüz. 40 lira olduğunu görürüz. Bizden istenen ne peki? Hocam bizden istenen 2C C'yi bulmamız yetiyor yani. 2 ile çarparsak sonucu elde etmiş oluruz. Pekala. Şimdi arkadaşlarım. Bakalım A'yı B'yi nasıl elde edeceğiz? Bir düşünelim. Şimdi buradan direkt B'yi ve A'yı bulabilirim. B'yi A'yı bulduktan sonra zaten otomatikman C'ye karşımıza çıkacak. Gelin gençler. Şunu yapalım. Şunu 3 ile bir çarpalım. 3 ile çarparsanız 6B artı 3A eşittir 51 yapacaktır. Bakın bir de burada ne vardı? 3A artı B eşittir 21 vardı. Onu da şöyle çektim. Şimdi de alttakinden üsttekini çıkarın. 6B'den B çıktı 5B. 3A'dan 3A çıktı gitti. 51'den 21 çıktı 30. 5B 30 B6 gelir. B6 ise attığınız karşıya 3A eşittir 15 A eşittir 5 geldi. A 5'te burası 10'dur. B de 6'ydı. 10'nin altını toplam 16 yapar. 3C eklediğimiz zaman 40 yapıyormuş. 3C eşittir 24 ise C de 8'dir. Bizden ne isteniyordu? 2C isteniyordu, değil mi? C 8 bulduğumuza göre cevabımız ne olacak? 16 olacak. Yani cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum gençler. 17. sorumla tabi onu 16'nın çözümünü buraya yaptığımız için <gülüyor> biraz dolmuş orası. 17'ye bakalım. Aşağıda bir esnafın sattığı ABC ürünlerinin maliyetleri ile satış fiyatları gösterilmiş. Mesela 1.5'a mal etmiş 2'ye satmış. Yani maliyet fiyatının 3'te biri fiyatına satmış. 3'te biri kar etmiş. Çünkü maliyet fiyatı 1.5'tu. 3'e bölerseniz 50 kuruş Zaten 50 kuruş kar ettiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla sevgili gençler maliyet fiyatının üçte biri diyebiliriz bundaki kâra. Buraya bakalım. 2'nin burada ne kadar kar etmiş? 50 kuruş. 2'nin 2 e, için 50 kuruş nedir? 4'te 1'dir değil mi? 1 bölü 4. Burada da 50 kuruş kar etmiş. 1 için 50 kuruş nedir? 1 bölü 2'dir. Yani bu %50'dir aslına bakarsanız. Bu 25'tir. Bu da %40'dir. 33.3'tür. Böyle devam eder. Bu ürünlerin maliyete göre kar oranlarının ki zaten bizim bulduklarımız sıralaması hangisidir diye sormuş. En yüksek oran bunda yani C'de. Sonra A'da. Sonra da B'de. Yani cevabımız C, A, B olacak. Doğru cevap hangisine verilmiş? Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz gençler. Geçtim 18'e. Kütleleri sırasıyla M1 ve M2 gram ve ilk sıcaklıkları sırasıyla T1 Celsius derece ve T2 Celsius derece olan aynı türden iki farklı sıvı karıştırıldığında karışımın son sıcaklığı olan T son değeri bu şekilde elde edilir. Bu formülle bulunur. Bir kapta bulunan ve kütlesi sevgili gençler kütlesi 40 gram olan suyun üzerine Sıcaklığı bu sudan 20 Celsius derece fazla olan 60 gram su dökülüyor. Şimdi öncelikle bizim ilk e, kütlemiz 60 gram. Dolayısıyla şu 60. T1'e eğer T dersem arkadaşlar diğerinin kütlesi 60 gramken e, bakalım. diyor şu 40'tı özür diliyorum. Birincinin kütlesi 40 ikincininki 60 bu T iken bu da 20 daha fazlaymış. Yani T artı 20 imiş diyebiliriz. Artık şunu yazabilirim bakın 40 çarpı t artı 60 çarpı t artı 20 bölü birinci kütle 40 ikinci kütle 60 olduğuna göre bölü 100 diyeceğim tamam mı? Karışımın son sıcaklığı kaptaki ilk suyun sıcaklığının yani t'nin 3 katına eşitmiş yani o, da, o zaman bu da 3 t'dir diyebiliriz. Pekala bakın 40 t'miz var artık t isteniyor yüksek ihtimal kaptaki ilk suyun sıcaklığı yani t isteniyor aynen. 40t dağıtıyorsunuz 60t artı 20 kere 60 1200 yapacaktır eşittir 300t dediniz. Bakın şurası 100t bunu karşıya gönderirseniz 1200 eşittir 200t yapacaktır. Her iki tarafı 200'e bölerseniz t eşittir kaç gelir 6 gelir ki zaten benden de bu istenmişti doğru cevap Edirne seçeneği olacaktı. Geçtim arkadaşlarım 19. soruma. 19. soru için biraz şöyle geriye doğru çekilelim. Mesut büyüklükleri gösterilen 3 adet pdf dosyasını e-posta göndermek istediğinde ekranındaki ekranında aşağıdaki uyarı çıkmış. Dosyalarınızın toplam büyüklüğü 24 megabayttan fazla gönderme başarısız şeklinde. Bir seferde toplamda en çok 24 megabayt büyüklükteki dosyalar e-posta gönderilebilmektedir. Mesut'un bu e-postayı bir seferde gönderebilmesi için Rastgele herhangi iki pdf dosyasını silmesi yeterli olduğuna göre X'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor Öncelikle bakın Öncelikle Hepsinin toplamı x, 2x, 3x, 6x yapar ki bu 6x 24'ten daha büyükmüş Yani x'in 4'ten daha büyük olması artık içten bile değil Daha sonrasında da diyor ki Herhangi iki tanesini sildiğinde Otomatikman 24 megabayt'tan küçük kalıyor en son kalan diyor. E şimdi düşünelim. Ben şöyle desem. Örnek veriyorum 3x'te 2x'i sildim. x 24'ten küçüktür. E şimdi x 4'ten büyük 24'ten küçük desem daha büyük bir aralık elde etmiş oluyorum ama bakın şunu da şunu silsem bununla şunu silsem diyelim önce. 2x küçüktür 24 olacak Veya küçük veya eşittir diyelim x küçük veya eşittir 12 olacak Bakın bu sefer 12'den daha küçük elde ettik Yani az önce x 24'ten küçük veya eşittirdik Ama mesela 20 olabiliyordu Ama şimdi olamıyor Tamam o yüzden Biz x'in üst sınırını belirlerken En küçük dosyaları silelim ki En büyük dosya elimizde kalsın 3x küçük veya eşittir 24 dersek x küçük veya eşittir 8 gelir X'in en sağlıklı üst sınırını bulmuş oluruz bizim için. Yani X küçük veya eşittir 8 diyeceğiz. X'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye sormuş. 4'ten büyük olacaksa 5 var, 6 var, 7 var. Bir de 8'i alabiliyor unutmayın. 6, 5, 6, 7, 8 toplam 4 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz. X için sevgili gençler. Unutmayın şuna eşitlik aldım ama buna eşitlik almadım. Çünkü 24 megabayt'tan fazla demek 24 megabayta eşit demek değil. Dolayısıyla burası büyüktür oldu. 24 MB'i gönderebildiğini anlıyoruz 24 megabayt'tan fazla olanları gönderemediğine göre. Doğal olarak da sevgili arkadaşlarım burada bundan kaynaklı eşitliği aldık bunu da unutmayın. Geçtim 20'ye. İsmail ve Şükrü pazardan turşu yapmak için eşit miktarda salatalık almışlar. Bu salatalıkları İsmail 2 kilo ve 3 kiloluk toplam 20 poşetle. Şimdi İsmail diyelim adaşım. Bir de Şükrü var. Tamam. İsmail 2 kilogramlık ve 3 kilogramlık poşetler kullanmış. Ve toplam 20 tane kullanmış. Şükrü ise 3 kilogramlık ve 4 kilogramlık poşetler kullanmış. Ve toplam 16 poşet kullanmış. Her bir poşet tam doldurulmak üzere 3 kilogramlık poşetlerden İsmail Şükrü'nün iki katı adet de kullanmış. Yani şöyle gösterelim. Şükrü iki tane e, 3 kiloluk kullandıysa İsmail 2 iki tane kullanmış tır diyelim. Çünkü iki katı kadar demişti. Şükrü kaç tane 4 kiloluk poşet kullanmıştır diye soruluyor. Şöyle diyeceğiz. <gülüyor> İsmail toplamda 20 tane poşet kullanmıştı. Bu 3 kiloluk poşetlerden 2x tane kullandıysa 2 kiloluk poşetlerden 20-2x kadar kullanmıştır. Ve şükrü 16 tane poşet kullanmıştı. Eğer x tanesi buradaysa 16-x tanesi de 4 kiloluk poşetlerdir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi dikkat edin ikisi de eşit miktarda salatalık almışlardı. Şimdi burada. 20-2x tane poşetin içerisinde 2'şer kilo salatalık var. Yani toplam kaç kilo var? 40-4x kadar. 4x arkadaşlar k yazıyoruz. 4x kadar artı burada da toplam 6x kadar var. Eşittir diyorum. Burada 3x kadar var. Burada da 64-4x kadar mevcut. Şimdi şurayı düzenleyelim. 40-2x yapar sol taraf. Sağ tarafta şunlar giderse 64-x kadar olur Eksi x'i bu tarafa attım 3x 40'ı diğer tarafa attım 24 Buradan x eşittir kaç gelir? 8 Bize ne sorulmuştu? Şükrü yani şu eleman kaç tane şu kadar 4 kiloluk poşet kullanmıştır Eksi 8 bulmuştuk 16'dan 8'i çıkarırsanız cevap yine 8 gelecektir Dolayısıyla cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler devam ediyorum 21 ile şu kısmı sildim şöyle yapalım bakın bir inşaat firmasının eldeki stok daireleri bitirmek için hazırladığı iki kampanyanın birincisinde aylık 5000 lira taksitlerle ikincisinde ise 300 bin lira peşit peşin kalan tutar ise aylık 3000 TL taksitlerle ödeme seçeneği sunulmuştur Huzeyfe ve Bilal Aynı fiyattı dairelerden aynı anda birer tane satın aldıklarında Huzeyfe birinci, Bilal ikinci seçeneğe göre ödemeleri belirlemiş. Şimdi bu durumda Bilal'in taksit ödemesi Huzeyfe'den 20 ay önce bitmiş. Şimdi arkadaşlarım Huzeyfe birinci almış. Yani şöyle gösterelim. Huzeyfe diyelim 5000 lira taksit ödemesi var ve totalde x ay kadar bunu ödemiş diyelim. Tamam, mı? Bu da bize artık Dairenin fiyatını vermiş oluyor. Dairenin fiyatı. Tamam. Bilal ise Bilal ise önce 300.000 lira vermiş. Şöyle 300.000 lira vermiş. Daha sonrasında da 3.000 liralık taksitler ödemiş. Ve ne kadar ödemiş? Huzeyfe'den 20 ay eksik ödemiş. Alın size. Bu da daire fiyatı. İkisi de daire fiyatı artık birbirine eşitleriz biz bunlar. Yani 5000 x 5000 x eşittir 300.000 lira artı 3000 x eksi 3000 kere 20 yani ne olacak? 60.000 olacak. Şimdi 3000 x'i bu tarafa gönderirseniz 2000 x kalır. 300.000'den 60.000'i çıkarırsanız da 240.000 TL kalır. Buradan her iki tarafı önce 3 tane sıfıra yani 1000'e bölün. Sonra da her iki tarafı 2'ye bölün. x eşittir ne gelir? 100 20. Evin fiyatı sorulmuş Evin fiyatı zaten şuydu veya buydu Tabi istediğiniz yerde koyabilirsiniz X gördüğünüz yere 120 ama Şurada koymanız daha akıllıca olur 5 x 12 64 tane de 0 ekleyeceksiniz 1 2 3 4 Yani evin fiyatı ortaya çıkmış oldu 600 binmiş sevgili arkadaşlarım Bu evin fiyatı Ve devam ediyoruz 22 ile Yaşları 8, 12, 15, 20 ve 45 olan 5 kişi ile 2 kişilik ve 3 kişilik olmak üzere 2 farklı grup oluşturuluyor. Bu durumda bu grubun bir grubun yaşları toplamı 2 ile diğer grubun yaşları toplamı da 3 ile orantılı oluyor. Yani bir grup 2K oluyor yaşları toplamı bir diğer grubun yaşları toplamı da 3K oluyormuş arkadaşlarım. Buna göre... 3 kişilik grupta yaşı en büyük olan diğer gruba katılırsa oluşan yeni gruplardan birindeki kişilerin yaşları toplamının diğer gruptaki kişilerin yaşları toplamına oranı kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi gençler şöyle diyelim ben ben bu grupları 2 ve 3 kişilik olmak üzere ikiye ayırayım. Grubumda da 8 12 15 20 ve 45 yaşında olan kişiler var. Şimdi birisi 2'nin öteki de 3'ün katı olacak. Ben derim ki o halde örnek veriyorum. 8, 12 daha 20 yaptı değil mi? 20 daha 40 yapar. 40, 8, 12 ve 20. 15 ile alırsam bu da 60 yapar. Bakın 2'ye 3. Çok güzel. Şimdi... Yaşları toplamı 40 olanların içerisinde kimler vardı? 8, 12 ve 20 vardı. Yaşları toplamı 60 olanların içerisinde 15 ve 60 vardı. Ve sorunun kökünde bize demişti ki 3 kişilik grupta bakın burası 3 kişilik grup. Yaşı en büyük olan ki yaşı en büyük olan 20 onu diğer gruba dahil edelim diyor. Buradaki kişilerin yaşları toplamı 20, 60 daha 80, 15 daha 80, 95 yapacaktır. Burası da 8, 12 daha 20 arkadaşlarım. Ne demişti bize? Diğer gruptaki kişilerin yaşları toplamına oranı kaç olabilir demişti? Şurayı yanlış yazdık bakın. 15'e 60 dedik orası yanlış. 15'e 45 arkadaşlar. Toplamı 60. 20 de buraya geçmişti. Şimdi toplayalım. 15 45 daha 60. 20 daha 80 yapar. 80'in 20'ye oranı 4 ya da 20'nin 80'e oranı 1 bölü 4 olabilir doğru cevabımız da bu şekilde bursa seçeneğidir diyeceğiz Gençler geçtim 23'e 60 gram sarı renk boya A gram mavi renk ile karıştırılırsa elde edilen yeşil rengin %25'i sarıdır diyor Heh. Çeyreği sarı şimdi çeyreği 60 gram Çeyreği atmışsa çeyreği atmışsa Geriye kalan hani o 3 tane çeyrek var ya tamamını oluşturacak olay olacak şekilde. 4 tane çeyrek bir tam yapıyor biliyorsunuz. Şimdi çeyreği atmışsa geri kalanı nedir? 3 tane atmıştır. Yani 180'dir. Değil mi? O halde A gram eşittir 180'miş arkadaşlar. A 180'miş. B gram mavi renkte karıştırılırsa elde edilen yeşil rengin %20'si sarı renk. %20 demek 5'te 1 demek. İşte 5'te 1'i atmışsa dör'dü yani geri kalanı 4 katıdır ki 4 katı da 240 yapar yani B neymiş arkadaşlar 240 B eksi a gram Çıkarın bundan bunu ne yapar 60 gram mı yapar 60 gram mavi renk ile karıştırılırsa ne 60 gram sarı 60 sarı 60' da mavi karıştırılırsa elde edilecek yeşil renk yüzde50'si sarı olur Çünkü 60 60 paylaşıyor artık x kaçtır yüzde eksi sarı olmuş x kaçtır demiş? %50'sidir diyeceğiz. Cevap Edirne'ydi sevgili gençler. Devam. Her birinin telefonunun ayrı ayrı kendi içlerinde birim zamanda eş oranda şarj olduğu bilinen Asya, Buket ve Candan'ın telefonlarının şarj doluluk oranı sırasıyla %10, %40 ve %60. Şimdi A kişisi, B kişisi ve C kişisi var. %10 şarjı var Asya'nın. %40 şarjı var Buket'in ve 60 şarjı var candanın Bu kişiler telefonlarını Aynı anda şarja takıyorlar arkadaşlar 1 saat sonra üçünün de şarj doluluk oranı Aynı anda %100'e ulaşmış %100 olmuş Peki candanın şarjının Doluluk oranı %80 olduğu anda Buket'in şarjının Doluluk oranının Asya'nın şarjının Doluluk oranına Oranı Farkı özür dilerim farkı yüzde kaçtır diye sormuş. Şimdi şurayı tekrar okuyacağız. Candanın şarjının yüzde seksen olduğu anda diyor. Şimdi atmıştı e, en başında yüze ulaştı. 80 de zaten bunların tam ortası. Değil mi? 80 de bunların tam ortası. Yani birinin yaptığı iş buydu. İşin tamamı o bir saatte yapılıyor. Demek ki yarım saatte 80'e ulaşacak. E şimdi bu bir saatte yüzde altmış artıyordu. O zaman şuradaki yarım saatte Yani bu 80 olduğunda Yarım saatte %30 artar Yani %70 olur %30 arttırdım Bu da %90 artıyordu bir saatte e, Yarım saatte %45 artarak %55 olur İşte bunun buna farkı sorulmuş 70'ten 55'i e çıkarın Cevap Edirne seçeneği olur Cevap Edirne'ydi arkadaşlarım Geçtim 25'e Bir Yaş problemi diyebiliriz Ayşe Ada ve Aslı'nın eşleri aşağıda gösterildiği gibi evlilik yüzüklerinin içerisine eşlerinin isimleri ile evlendikleri yılları yazdırmışlardır. Mesela Ada 2021'de evlenmiş, Ayşe 2016'da, Aslı da 2000 küsürlerde evlenmiş. Ayşe'nin evlendiği yıl, Ayşe, Ada ve Aslı'nın yaşları toplamı 72'dir demiş. Şimdi burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. E, gerekirse bir liste çıkaracağız arkadaşlar. Elimizde kimler var bir Aslı var bir Ayşe var arkadaşlar bir de Ada var hepsinin de baş harfleri A ile başladığı için karıştırmamak için de bayağı bir efor sarf etmek gerekiyor. Şimdi Ayşe'nin evlendiği yıl Ay, e, Ayşe Ada ve Aslı'nın yaşları toplamı 72'dir. Ayşe'nin evlendiği yıl 2016'ydı dolayısıyla 2016'da bunların her hepsinin de yaşlarının toplamı 72'ymiş arkadaşlar. Tamam İsimleri verilen bu 3 kişinin her biri bir kağıda evlendikleri yıldaki yaşlarını yazmışlar. Üçü de evlendikleri yıldaki yaşlarını yazmışlar. Mesela Ayşe 2016'da örnek veriyorum. X yaşında. X yaşında. A'da o bir yaş belirleyeceğiz. Aslı da o da kendi bir yaş yazmış. Ve sevgili arkadaşlarım bu değerler toplandığında da 70 elde edildiğine göre... Aslı'nın evlendiği yıl hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim şu A yaşında bu da B yaşında olsun Ayşe de X yaşında tamam mı? Ayşe kendi evlendiği yıl 2016 olduğu için 2016'da zaten X yaşındaydı. Ada 2016'dan 5 sene sonra evlenmiş. Şimdi 2016'da B yaşındaysa 2021'de B artı 5 yaşındadır. Aslı, Aslı 2016'da A yaşındaydı. Peki kendi evlendiği yıl 2000 küsür onu bilmiyoruz. Acaba burada kaç yaşında? Bakın A artı X artı B neydi? 72 idi. Bu hiçbir zaman değişmez artık. A artı X artı B 72. Bakın burada B var. B var burada. Burada da X var. A'mız yok. A mecburen olacak. Yani buradaki artı 5'i ve bu değerler toplandığında da 70 yapıyormuş ha. Şimdi a artı b artı x'in ben 72 olduğunu biliyorum. 5 e daha 77 yapar. 7'ye 70'e gelebilmesi için 7 çıkarmamız lazım. Şimdi 2016'da a yaşında olan bir kişi ne zaman a eksi 7 yaşında olur? Yani 7 yıl geriye gider. Tabii ki 2016'dan 7'yi çıkarırsınız. 2009'da a eksi 7 yaşındadır dersiniz. Bakın şunları toplarsanız da 70 yapacaktır. Ve Aslı'nın ne zaman evlendiği sorulmuştu bize. Tabii ki cevabımız da bu şekilde 2009 olacaktı sevgili gençler. Geçiyorum 26'ya. Demiş ki bize 150 sorunluk bir sınavın ilk 30 dakikasında ve son A dakikasında salonu terk etmek yasak. Sınavdaki 150 sorunun tamamını eşit sürede cevaplayan hasta 25. sorunun çözümünü bitirdiği anda sınav görev istemiş ki öğrencilere salonu terk edebileceklerini söylemiş. Şimdi İlk 30 dakikasında terk etmek yasaktı değil mi? Demek ki 25. sorunun çözümünü bitirdiğin 30. dakikada bitmiş. Yani 25 soruyu 30 dakikada çözmüş. Doğru mu? Yani arkadaşlarım 25 soruyu aslına bakarsanız 3 çarpı 60 dakikada 30 çarpı 60 saniyede çözmüş diyelim. 30 çarpı 60 saniyede çözmüş. İki defa 5'e bölerseniz aslına bakarsanız bir soruyu da 5'e böldüm 6, 5'e böldüm 12, 72 saniyede çözmüştür diyebiliriz. Peki 100. sorunun çözümünü bitirdiği anda ise artık salonu terk edemeyeceklerini söylemiş Şimdi 100. soru 100 soruyu her soruyu 72 saniyede çözdüğü için 7200 saniye sürmüştür. Bunu da dakikaya çevirmek için 60'a bölersiniz. Sıfırlar gitti 726'ya bölersiniz. 120 dakika ve sınav birelesi demiş ki 120. dakika dolunca artık terk edemezsiniz demiş. Asıl sınavdaki son soruyu çözdüğünde anda sınav süresi tamamlanmış. Yani sınav süresi ile sınavdaki harcadığı süre eşitmiş. A kaçtır? A neydi? Son A dakikası çıkamıyorduk ya. 120. dakikada sınav görevlisi çıkamazsınız demiş. E sınav 150 soruluktu. 150 soruluk. E bu kızımız da her soruyu 72 saniyede çözüyordu. Sınav bu kadar saniye sürmüş. Peki bu kaç dakika yapar? 60'a böleriz. 0, 0, 6'ya bölü, 6'ya bölü 12, 15 kere 12, 180 dakikaymış bizim sınav. Ve 120. dakikada sınav görevlisi eğer ki sınav, sınav salonunu terk edemezsiniz dediyse 60 dakika boyunca terk edemezsiniz. Yani son 60 dakikasıdır. A'da kaçtır o halde? 60'tır deriz sevgili gençler. Böylelikle 27. sorumuza bir diğer sayfaya geçebiliriz. Bir otomobil markasının X, Y ve Z model arabalarının bir yılda toplam satış adetlerinin oransal dağılımı birinci grafikte. Bu arabalardan elde edilen toplam hasılatın oransal dağılımı da ikinci grafikte gösterilmiş. Şimdi 120 derece 90 derece şunu şöyle çektim. Şurası 90'sa şurası 30 demek ki buraya 170 derece kalıyor arkadaşlarım. Tamam ee, bakalım doğru mu yanlış mı yaptık? 170 değil arkadaşlar üzgünüm. 180'den 30'u çıkardım 150 derece kalıyor buraya. Burası da 90, 270, 135, 135 oluyor değil mi? Aynen o şekilde peki. İkinci grafikte Y ve Z model arabalara ait merkez açılar eşit. X, y, Z model araçların birim satış fiyatları sırası ve küçük X, küçük Y ve Z, küçük Z olduğuna göre aşağıdaki hangisi doğrudur denilmiş. Şimdi satış fiyatlarını bulacağız tamam mı? Gençler şöyle desek olur mu? Şurası 90 dereceydi. Toplamda 90K tane araba satılmış ve bunlardan 135'lik bir gelir elde edilmiş. 150K kadar satılan arabadan 90 kadar gelir elde edilmiş. 120 satılan arabadan da 135. Şimdi şu ikisini kolayca kıyaslayabiliriz bak. 90K kadar üretilmiş ve satılmış. 120K kadar üretilmiş ve satılmış. Ama ikisinden de aynı gelir elde edilmiş. O zaman bir kere Y, Z'den pahalı. Y, Z'den daha pahalı. Bu da 150K kadar yani en çok satılması, en çok üretilmesine rağmen en az geliri elde ettiren araba olmuş. O zaman en ucuz budur. Yani cevabımız YZX olacak. Doğru cevap da sevgili gençler YZX Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve geçiyorum 28'e. A ve B havayollarının uçuşlarında açılış fiyatlarıyla biletler satışa sunuluyor. A hava yolunun koltuk sayısının her %20'lik dilimi dolduğunda B hava yolunun koltuk sayısının her %25'lik dilimi dolduğunda bir önceki fiyat %20 zamlanıyor ve koltuklar bu şekilde satılıyor demiş. Şimdi her iki firmanın 160'er koltuk kapasiteli birer uçağı Antalya'dan İstanbul'a sefer düzenlediğine de Füsun Antalya'ya gidiyoruz. Tamam Yok Antalya'da İstanbul'a gidiyoruz. 160 tane sevgili arkadaşlarım koltukları var uçakların. Füsun A Hava yolundan bilet alan 57. yolcu olmuş. 57. yolcu. Ünal da B'den almış 82. yolcuymuş. Her ikisi de eşit ücreti demiş. Buna göre her iki uçağın açılış bilet fiyatlarının oranı kaç olabilir demiş. Şimdi 160 kişilikte. %20'lik, her %20'lik dilimi dolduğunda fiyatını arttırıyordu değil mi bu? Peki, 160'ın %20'si, yani 5'e bölersek, 160'ı 5'e bölersek diyeceğiz sevgili arkadaşlar. 32 yapar, ilk 32 yolcuya farklı bir tarife, ikinci 32'ye farklı bir tarife, üçüncü 32, dördüncü 32 ve beşinci 32'ye farklı bir tarife toplamda 160 kişi yapıyor. B uçağındakiler de %25'te bir yani fiyatları değiştiğine göre, 160'ı %25'i yani ee, çeyreği ne yapar? 40. Her 40'ta bir fiyatlar değişiyor diyeceğiz. Anlaştık mı? Şimdi Füsun'a bakalım. Füsun bilet alan 57. yolcu A'da. Şimdi i̇lk 32'de değil demek ki. Nerede? İkinci 32'de. Yani burada. Yani şurada bir fiyat zammı yemiş Füsun. Tamam mı? Daha sonrasında bir de e, kimdi? Kişinin ismi Ünal. Ünal'a bakalım. Ünal'da 82. yolcu olacak. Yani ilk 40'ta değil, ikinci 40'ta değil, 3. 40'ın içinde. Yani iki defa zam yemiş Ünal. Ama ikisi de aynı ücret ödemiş. Şimdi diyelim ki Füsun X kadar ücret ödemiş. Ünal'da X kadar ücret ödemiş. Füsun %25 zam yemiş. Pardon, %20 zam görmüş arkadaşlar. %20 zam demek bir şeyin üzerine %20 zam gelmesi demek. %20 biliyorsunuz 1/5'tir. 5 bölü 5'in üzerine 1 bölü 5 eklenmiştir. Yani 6 bölü 5 katına çıkmıştır demek. Eski fiyatı bulmak için ne yapacağım? Tekrardan 5 bölü 6 ile çarpacağım. Tamam. Ve Ünal da 2 defa zam yemişti hatırlarsanız. Dolayısıyla dolayısıyla 5 bölü 6 ile çarparsam hemen bir önceki 40'lık dilimdeki fiyatı bulurum. Bir 5 bölü 6 ile daha çarparsam bir önceki dilimdeki 40 kişinin fiyatını bulurum. Şimdi de ne demiş? Her iki uçağın açılış bilet fiyatlarının oranı ne olabilir? Bunun buna veya bunun buna oranı olabilir. Bulduğumuzu ters çevireceğiz. X'ler gitti. 5 bölü 6'lar gitti. Bakın bu şekilde 6 bölü 5 gelebilir. Ya da bunu buna bölmüş olsaydık 5 bölü 6 bulurduk. Hangisi var seçeneklerde? 5 bölü 6 var. Dolayısıyla cevabımız bursaydı deriz. Ve geçtim sevgili gençler. 29'a son iki sorumuz. Bir kasiyerin önünde aşağıdaki gibi 7 farklı ürüne ait barkodlar yer almakta. İşte domates, tarla domatesi, soğan, biber, sera domatesi, patlıcan, patates, çeri domates. 2 paket domates ile kasaya gelen bir müşteri için kasiyer yukarıdaki barkodlardan farklı ikisine rastgele okutma yapmış. O kadar işgüzar bir adam. Tamam? Rastgele okutma yaptığına göre bu okutmaların ikisinin de Domates ile ilgili bir barkod olma olasılığı sorulmuş. Heh. Peki, ikisi de domatesle ilgili olsun. Demiş. Bir kere domates olanlar hangileri? Bir bu var, bir bu var, bir de bu var. Başka yok. Şimdi domates olma ihtimali sorulduğuna göre biz diyeceğiz ki üç tane domatesten iki tanesini seçmesi gerekiyor bu okutmaları doğru bir şekilde yapması için. Tüm durum ne? Tüm durum ise şu. Kaç tane burada bar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tanesinden herhangi ikisini seçip okutmuştur. 3'ün ikilisi 3 yapar. 7'nin ikilisi ise 21'dir arkadaşlar. 3 21 de 1 7'nin ta kendisi olduğu için cevabımız Edir nedir deriz. Basit bir soruydu. Unutmayın ki ÖSYM'de 2016'dan beri e, bunun analizini de yapmış mıydık yapmıştık diye hatırlıyorum. 2016'dan beri basit. Permutasyon kombinasyon binom ve olasılık soruları soruyu aklınıza bulunsun. Devam edelim. 30. sorumuzda son sorumuz 31. sorudan itibaren Kenan hocanız zaten size çözmeye başlamıştı. Sevgili arkadaşlarım. Kenan Kare ve Geometri YouTube kanalında bulabilirsiniz. Geometri çözümlerini. 7 farklı kibrit çöpünden. 3'ünün başlığı kırmızı diğerlerinin başlığı siyahtır. Yani sevgili arkadaşlarım. Olay şu. Şu kibrit çöpünden Gençler kaç tane varmış 7 tane 2 3 4 5 6 7 tane var ve 3 tanesinin başlığı sevgili arkadaşlar kırmızı ve diğerlerinin rengi de başlık rengi de siyahmış diyeceğiz şu şekilde. Bu kibritler sırasıyla yakıldığında ilk ve son yakılan kibrit çöpünün başlığının kırmızı olduğu en fazla kaç durum olabilir? Şimdi kırmızı, kırmızı, kırmızı, siyah, siyah, siyah, siyah dedik ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kibrit çöpümüz var şunla şunun kırmızı olmasını istiyor Diğerlerinin öyle rastgele sıralanmasını istiyor Şimdi öncelikle şuraya kaç tane kırmızıdan birisi gelebilir? 3 çarpı Bir tanesini yerleştirdim varsayalım Buraya kaç kırmızıdan biri gelebilir? 2 çarpı Birini daha kullandım. Geriye kalanlar ise 5 tanesi bu aralığa 5 faktüryel biçimde sıralanabilir. Soru bitti. soru bitti 3 kere 2 6 yaptığı için 6 çarpı 5 faktüryel yani 6 çarpı 120 ya da direkt 6 faktöriyel de diyebilirsiniz. Ne yapar? 720 yapar. Burası da 720 yapar. Cevabımız da aynen bu şekilde Adana seçeneğinde verilmiş olur sevgili gençler. Evet ilk denememizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir diğer denemede, ikinci denemede görüşürüz. Bu arada soruların e, videonun altındaki açıklama kısmında hangi soru kaçıncı dakikada ise senin için ekledim. Aklında bulunsun.